Onlarla birlikte hocam son dönemlerde şöyle e, teknikler ortaya çıktı. Çözüm travma. önerileri beraberinde gelmedi evet. Programlarda çözüm önerileri gelmiyor. Ben izliyorum, izliyorum cinayet var, şu var bu var. Peki çözüldü mü bu? Ne olur neticelerini iletelim. Evet. Ne oldu Özge Can cinayetinin sonucu bakalım. Ne oldu Mert Can'ı? O şekilde döven adamın sonucu bakalım. Ee, süreler uzun sürdüğü için yargılanma süreleri deliyle dayalı olması gerektiği için vesaire, Bu süreler uzun sürdüğü için sebeple sonuç kopuyor birbirinden. Vakayı biz okuyoruz intihar etti veya cinayette kurban gitti veya dayak yedi. Peki ne oldu bunun sonucu? Nereye vardı? Bir sürü tacize uğrayan kadın ne, ne oldu? oldu? Bilmiyoruz. O zaman ne oldu? Salı verildi ve polisler de diyor ki ya çok da bir şey çıkmaz. Mi acaba? Değil mi? Bunlar. Bu bir yorum. Şimdi biz bunu söyleyebilmemiz için o vakanın sonucunu bilmeliyiz. Evet. Yargı sonucunu bilmeliyiz. Aslında öyle yürümüyor süreç. Ama biz negatif örnekleri öne çekiyoruz. Bu negatif örneklerde somut DNA delili görülmemişse, e, vaka izleniyorsa, o nedenle denetimli serbestlik altındaysa, mesela bir uyuşturucu kullanıcısı mı, uyuşturucu satıcısı mı, mutlaka delil ihtiyacınız var. Bir cinayet, ee, olay yerinde ee, farklı DNA'lar buldunuz. Ee, şahit ifadesiyle yürüyeyim dediniz. Şahitler dün yediği yemeği hatırlamayabilir ama olayı hatırladığını iddia edebilir. Hafıza bankalarımız o kadar da sağlam çalışmıyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Peki bu noktada biz e, kime suçlu diyeceğiz? Bu süreçlerde e, kati adımlar atılmaz ise masum bir insanın hayatını karartabiliriz. O zaman diyoruz ki neden bunlar sokakta neden bunlar cezasını görmüyor? Cezalarımız hafif mi? Tabii ki ceza adaleti konusunda adım atalım. Tabii ki bunu felsefecilerimiz, hukukçularımız, psikologlarımız, hekimlerimiz, hakimlerimiz, polisimiz birlikte düşünsün. Ama şu var ki bizim en büyük eksiğimiz sebeple sonuç kopuyor. Her gün belirli programlarda kadın programlarında cinayetleri görüyoruz. Kişiler hı hı. alınıyor, tutuklanıyor. Peki... Devamında yargı sürecinin sonunda hala tutuklu mu ne ceza aldı? O kısmını sunmuyor programlar. Artık bunun kepsini yapıyorlar ya Müge Anlı'ya götürün diyorlar. Bu çok acı bir şey ya gerçekten ee, acı. Ben ona acı diye bakmıyorum. Sonuçla eşlenmeli diye bakıyorum. Oraya götürülsün neden? Ben eğer daha çok şahit bulacaksam daha fazla bilgiye erişeceksem... Ee, bu bilgiyi bana verebilecek bütün kaynaklar benim için mubahtır. Şahit olanlar, görenler, duyanlar, adli deliller, biyolojik deliller, teknolojik deliller, davranışsal deliller. Bunların hepsi benim için önemli. Eğer beni bir televizyon programı bunları toplamamı sağlıyorsa, evet ben bunun yanındayım. Ama, ama bir iki sıkıntım var. Bir, o vaka ...çözüldü dediğimiz noktada... ...ne oluyor yargı süreci... ...onun sonucuyla da biz süreci... ...lütfen bağdaştıralım... ...yargılama sürdü iki yıl... ...hapis cezası aldı mı ne kadar aldı... ...bu dehşet engiz olaydan sonra ne oldu... ...bunu bilelim... ...iki... E, ...biz bunu her gün her gün her gün yayınlarsak... ...acaba ben artık duyarsız hale gelir miyim... ...bu tür programları haftada bir yayımı ...ya da her paranoya yapabilir miyiz... ...yapabilir miyim... E, ...ruh sağlığın bozulur mu... Sıklık, frekansı, şiddeti bunlara dikkat etmeliyiz. Kesinlikle. O yüzden yeniden bir organizasyonu çok yardımcı olabilecek bir araçtır bu. Ama biz aracı kötüye kullanıyorsak, günde ben normal içmem gereken suyun 1-1,5 litrenin ötesine geçip 5 litre içersem su zehirlenmesi evet. yaşarım. Ee, eğer bunu 15 yıl her gün yaşarsam e, katil kim programını bu sefer de deformasyona uğrayabilir zihnim duygularım her şey. Kesinlikle. Hocam peki bu travmayı çözmede son zamanlarda çok fazla teknikten bahsediyor. Hı. Özellikle son dönemlerin tekniğinden bahsetmek istiyorum. EMDR, EFT hı hı. bunlarla ilgili ne NLP. düşünüyorsunuz? enerji gibi. Yani o kadar çok teknik var ki burada ben bir yabancı yazarın anekdotunu anlatayım. Der ki bir insanın ruh sağlığına yardım etmek istiyorsanız beş tane yolunuz var.